Evet sevgili, evet sevgili arkadaşlar, gerçekler dünyasına hoş geldiniz. Final haftasına doğru yaklaşıyoruz. Askeri ücrette, biliyorsunuz, son final haftasında en çekişmeli hafta. İşçi heyecanla her sene sonu bunu bekler. Ama isteriz ki ücret dolgun olsun, ücret dişe değsin arkadaşlar. Türk İş kapıyı 2000'li açtı. Hükümet de belli bir akıma darı yanaştı. Ama Soylun'un Türk işe ziyareti hem güvenlik açısından görülse de. Sayın Soylu Eski Çalışma Güvenlik Bakanı Daha kararlı ve güçlü adımları Reisin emriyle Bildirmeye geldi Ama inanıyoruz ki işçiyi ve işvereni Ve özellikle Bu konuda hükümeti de memnun edecek Ortak bir konsensüs olacak Bence rakamın ana çatısı Soylu'yu ziyarette belirlendi Asker ücretsin kaynakta Merkez Bankası'nın para basması olarak Kendi kanalımız olarak fikirlerimizi sunuyoruz Çünkü emekliler ikramiyelerini Merkez Bankası'nın ...para basım yoluyla aldılar. Evet sevgili arkadaşlar... ...askeri ücrette yaklaşık... ...son senelerin en büyük enflasyon farkını ...çıkması hasebiyle... ...tabii ki yüksek ücret işçilerimizin hakkı. Noar olan normal stabil... ...norm zamlar asgari ücreti kesmeyecektir. Bu konuda... ...duyarlı olacağını hükümetin beklemekteyiz. Şimdiye kadar bazı işverenler... ...iş iş kollarında bu duyarlılığı gösterdi. Türkiye'nin göbeği... ...işçilerin en büyük yükünü oluşturan... Çalışma hayatının mekanizması olan asker ücretler müjdeyi açıklamak için son günlerde tabii ki bu heyecanı yaşıyoruz. Benim kafamda geçen askeri ücrete 2023 rakamını vermeleri. 2023 rakam arkadaşlar sembolik ve seçim oranlı olabilir. Taban 2000 deniyor. Taban 2000 deniyor ve bu taban üzerinden sevgili arkadaşlar ücret pazarlı, çekişmeli olacak. Tabii ki işvereni de rahatlatacak önlemler için Merkez Bankası devreye girecek. Diyeceksiniz neden? Amerika para basıyor. Avrupa para basıyor. Türkiye neden basmasın? İşçi emeklerimize, özellikle emeklerimize, bütün emeklerimize verilen bayram ikramiyeleri nereden geldi? Para bastık sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Şu anda nefesleri tuttuk. Benim ümit varım. Planlarınızı 2000 üzerine yapın. Kılıçdaroğlu'nun 2200'lük belediye e -deki işçilerine ücret vereceğim sembolik açıklaması. İnanın taban fiyatı 2000'den başlayan bir süreçte hükümetin koz olacaktır. Hükümetin elinde alternatifler vardır. Bu konuda arkadaşlar hepinize güvenmekteyiz. Sizlerden isteğim şudur. Askeri ücret konusunda Afaki yorumlara itibar etmeyin. Hükümet askeri ücret konusunda yaklaşan seçiminde 3 büyük şehir kaybetmemek 8 milyonu ilgilendiren bu askeri ücret konusunda. Sayın Soylu Bakanımızı devreye koymuştur. Tekrar hatırlatmam nedeni budur. 2019'da en hafif işi yapan asgari ücret kas, e, konusunda dahi arkadaşlar. Bilesiniz ki mutlaka ki 2000 üstünde bir rakam olacak. Ama bu rakam sürekli işçi kadrosuna geçen arkadaşlarımızı etkilemeyecek. Onlar farklı bir zamla şu anda karşılaşma durumundalar. %4 zam aldılar ama... %4 yetmediği için bir iyileştirme zammı bir düzenlemeyle ile gelecek gibi. Detayları, gelişmeleri kanalında, korkusuz, cesur, doğruların kanalında, gerçekler dünyasında izleyeceksiniz. Kimsenin ne maşasıyız ne kimsenin morazanıyız. Biz halkımızın, sizin, gönlünüzün sesiyiz. Ayak bize bunları öğretti arkadaşlar. Yaşam bize bunları öğretti. Askeri ücreti güçlendirmek, ekonomiyi domine etmektir. İşveren bile kendisini geliştiren sistemi alkışlamalıdır. Devlet geçmiş dönemlerde işçi çalıştırılmasında işvereni haddinden fazla destek vermiştir. Hiçbir yerde bunu bulamazsınız. Hiçbir yerde bulamazsınız. Bu konuda sevgili arkadaşlar lütfen askeri ücretin final haftasında tek vücut olalım. Demokratik şekilde düşüncelerimizi sendikal anlamda dile getirelim. Bu devlet, bu hükümet bizim. Bize zam verecek devletimize, sevgimizle, tüm işlerimizle, demokratik kanallarla, sendikalarımız yoluyla, temsilcilerimiz yoluyla durumlar iletelim. İstiyoruz ki medyamız da duyarlı olur. İstiyoruz ki işverenlerimiz de duyarlı olur. İstiyoruz ki işçilerimiz de sakin ve sabırlı olur. Bu süreç güzel ücretle atlatılır. Eğer sevgili arkadaşlar birçok konuda, k ödemelerinde, nemalarda, kadroya alımlarda cesaretli adımlar atan hükümetin askeri ücreti şansa bırakmayacağını düşünüyoruz. Yaklaşan anketlerin, anketlerden çıkan sonuçların hükümeti bu yönde bir refleks göstermeye mecbur bakacağını düşünmekteyiz. Hiçbir afaki, marjinal siyaseti bizi ilgilendirmez. Bizim iş, bizim seçimimiz cüzdandır. Bizim seçimimiz işçinin eve götürdüğü erzak torbasıdır. İlaç alma gücüdür. Eğlenme gücüdür. Öyle değil mi arkadaşlar? Budur bizim seçimimiz budur. Biz buna odaklıyız. Bu yüzden 2000'in altında bir ücret %99 olmayacak arkadaşlar. Ama AK Parti'de belki kanalımdan bir e, esinlenme de olabilir. 2023 rakamı bakanlıkta büyük bir törenle ilan edilebilir. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdiden bu güzel ücretlerin, 2000 üstü ücretin hayırlı olmasını diliyorum. Bu konuda yanılmayacağımızı düşünmekteyiz. Merkez Bankası bu konularda yardıma koşacak. Düşüncemiz para basımıdır. Bu da ekonomimiz için elzemdir. Bu fobiye bize batı koymuştur. O zaman Amerika neden para basmıştır? Tekrar söylemiş oluyorum ama neden para basmıştır? Bu yüzden piyasayı, piyasayı hareketlendirecek. Yastık altına koyacak halde bırakmayın. parayı piyasada harcayacak olan kesim zaten bu fobi. Piyasada harcandı mı ne oluyor? Küçük işletmeler, orta ölçekli işletmeler, ara malzeme sağlayanlar. Komisyoncular bu işten girdisinden çıktısından faydalanan tüm kesimler ne yapacak hareketli gerçekler. Piyasaya akıtılan hiçbir para ekonomiye negatif dönmemiştir. De Her zaman ekonomiyi büyütmüştür, ekonomiyi geliştirmiştir. Durağan bir nüfusumuz yok. Genç, çalışkan, askeri ücretli nüfusumuzu desteklemeliyiz. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar sesinizi duyar gibi. Teşekkürler kardeşlerim yorumlarınız için söylüyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Hepiniz yapıcı, dileklerinizi, isteklerinizi en demokratik şekilde iletiyorsunuz. Bazı istemeden arkadaşlarım, onlar benim kardeşlerim. Öyle biz alınmayız, elimizden geldiği kadar psikolojiden, halden anlıyoruz. Öyle bazen sözleri ayarı kaçıranlar oluyor ama biz güzel davrandığımızda, yanıtımızı şık verdiğimizde gerçekten o yüreğindeki o temizlikle tekrar toparlıyor ve cevap veriyor. Ben bu millete kurban olayım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinize inanıyorum. Bizim seçimimiz kimse değildir. Bizim seçimimiz hayat biçimimizdir. Cebimizdir. Konforumuzdur, rahatımızdır. Bizler vatandaş olarak Ne kadar rahat olursak, ne kadar güçlü olursak, ne kadar hareket kabiliyetimiz artarsa, ekonomiksel özgürlüğe kavuşursak en iyi ve en doğruyu zaten seçeriz. Bu konuda ben Türkiye'de asıl gelişimin kişilerin güçlenmesiyle ve askeri ücretin belli bir oranda ekonomiksel üçgende o ortadaki göbekteki şişkinliğin artmasında görmekteyim. Bu konuda tekrardan Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Selçuk a. Sayın Zehra Zümdüz Selçuk Han Bu konuda reisten... Aldığı emirle Türk e giden Saygıdeğer İçişleri Bakanımız Eski Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'ya, Türk İş Başkanlığı'na, hükümet yetkililerine, bürokratlara, sukunet, sabır ve uyum diliyorum. İnşallah bu süreçte asker ücret de benim için milli bir meseledir, milli bir konudur arkadaşlar. Çok teşekkürler arkadaşlar.